Merhaba arkadaşlar. Bu Coin Market Cap'ta yeni giren projelere bakıyorum. Şu anda da Viralab diye bir proje girmiş. Daha 11 kişinin izleme listesinde. Biraz beraber yorumlayalım istedim. Çünkü şeyi gördüm, o hoşuma gitti. Burada bizim Web 2'deki ana problemlerimizden biri neydi? İzliyorsun, izliyorsun, bir sürü içeriği izleyip o markanın değerini artırıyorsun, o influencer'ın değerini artırıyorsun. Örneğin siz bu videoyu izleyip aslında benim YouTube kanalıma fayda sağlıyorsunuz ama bundan bir para elde edemiyorsunuz. <gülüyor> Burada işte Web3'te işte share to earn, watch to earn çok çok kritik şeyler. Yani kaçınılmaz şeyler. Bunları zaten trend falan hafif hafif şeyle yapmaya başladı ya, influencer'lara satışından pay veriyordu falan. Ama yine daha... Influencer tarafında kalıyor deyiz. Artık yavaş yavaş e, bu tarafa da kayıyor. Bir okuyalım. Diyor ki, Virelab is the first share to earn and watch to earn Web3 mobile application that combines defiant NFT into crypto social words. Şimdi burada metaverse'e dağıtık yapıp social words diye bir şey tanımlıyor. Hemen white paperına bakalım. umarım çalışıyordur. Evet. YP'nı da how to earn, share to earn, watch to earn diye e, detaylandırmış. Diyor ki, e, viral diye bir coin'i var. Önce bunu diyor, ekosistem, yani, e, iOS ve Android'e de çıkmışlar galiba. Güzel, daha 500 indirmesi var. Belki ben bir indirip bakarım sonra. iOS'ta da varlar. Evet burada how to earn açmış burada izleme ve şeye göre e, kazanmalara bakalım iz izlenme sayısı e, nasıl 0, 25 çarpıyor dakikayı ile çarpıyor Diyor ki bir dakika izlemeniz dört kat daha fazla ödülü aldırır Şimdi bütün markalar yavaş yavaş buraya akacak ya yani bu projeyi de bu konsepti akacak. o yüzden konsepti anlamak önemli sadece 100 bin e, izlenme adınızı bu vira tokenına dönüşecek sizin için. Burada bir sürü detaylı çalışmışlar. Shared to earn'de de Shared to en büyük hedefi ne? İşte takipçi sayısı yüksek kişiler. Yani bu onunla göre bir detay daha var. Ona geleceğim şimdi. Burada Shared to detaylandırmış. Mesela You must have uh, level 1 NFT diyor. Yani yani um, bunu cüzdanla mı bağlayacaklar bilmiyorum ama olabilecek şeylerden biri şu. Şimdi mesela YouTube ne yapıyor? 100 bin abones olana gümüş plaket yolluyor, bir milyonda altın yolluyor galiba. Ee, aslında bir tür kimliklendirme yapıyor. Bunu NFT'lerle yapacak bu platformlar. Yani o cüzdanınızı açtı, cüzdanınızı açacaksınız ve orada bir NFT görünce sizi bir rütbe olarak konumlandıracak. Onu çalışmışlar. Muhtemelen. O da mantıklı bir şey. Bayağı detay çalışmışlar. Watch dedi. dedi. Her kullanıcı biraz token kazanabilir diyor. Uygulamadan izledikçe muhtemelen oluyor. E, tabii bu X sıfır vesile birinci seviye için level ikinci seviyeye geçmek için artık birinci seviyenin NFT'sini bulundurmanız gerekiyor. NFT'leri de bu şekilde. E, muhtemelen ne yapıyorlar? <gülüyor> NFT'leri satabiliyorsunuz tabii birine aktarabiliyorsunuz seviyenizi. Tıpkı oyunlarda hani bu vardır ya karakter satma hikayesi onun gibi. How to get start? Download diyor. İndirin. E, sonra profilinize girin. izleyin ve kazanın. Değişik bir şey, NFT market, bir de NFT market oluşmuşlar, 500 tane avatar var, her NFT benzersiz ve Binance Smart Chain üzerinde bulunuyor. Real Pip, demiş, NFT Owners will receive haftalık olarak NFT sahipleri ödülünü alacak transfer, bu umarım akıllı kontrol üzerinden gerçekleşiyordur. yoksa böyle manuel olarak yapılıyorsa bir anlamı yok. Detaylı bir şey çalışmışlar ya. Burada hesaplamalar var. Yine bir sürü hesaplama koymuşlar. NFT relap.io var. Bakalım. Burayı daha yapmamışlar. Proje çok yeni. WordPress üstüne kuruyorlar. Benim videoyu görünce de şaşırırlar görürlerse. Ha, bakın NFT might dediğimde hemen... Cüzdan geldi iptal diyelim burada bağlıyor muhtemelen binance smart chain üzerine çalışıyor bu viral token kontrat adresi bu binance smart chain'e muhtemelen gideceğiz evet gidebilirsek evet. gördüğünüz gibi bir canlı canlı görüyoruz akışı şuna şu kadar buna bu kadar aktarılmış 138 sayfa zaten bakın buradan başlamış ilk başta e, Pancake Swap var. Pancake Swap çok iyi bilmiyorum bu benim eksikliğim ama yani Dexler konusunda kendim geliştirmem lazım. Şu anda bir adapt token'un akışını görüyoruz. Bir de burada holders olayına bakabiliyor muyuz? 645 645 kişi de var şu anda. Bunların hepsini kurgulamışlar mı bakalım. Takip hmm. edelim. Mart 2009'da hesabı açmışlar. Bence bir hesabı dönüştürdüler. Bunu yayınlamaktan 2009'dan beri takip, hesap yoktu herhalde. Yoksa Mart 2009'da Bitcoin yeni çekmişti. İki ay sonra herhalde bir adaptı yapmadılar. Dokümanlarına baktık. Discord'una bakalım. discorddan kısmen toplamışlar. 4000 kişi var. Ama Discord'da da bazen bot falan alabiliyorlar. Ee, Bu da mesela benim dikkatimi çeken şeylerden bir de şuydu. Böyle yorulacağız. Watch Turn Concept. İşte mobil uygulaması burada. Yani arayüzü de güzel gibi gözüküyor. Pancake Swap'tan alabiliyorsunuz. Şurada benim dikkatimi çeken... Ee, influencer partnerliğine girmişler. Önce onu göstereyim. Yani diyor ki bu kişiler bizim partnerimiz. Bunlarla anlaştık. Bu ne demek? Türkiye'de de bir sürü kişiyle anlaşabilirler. Yani şu anda görülen. Yani Tabi burada gem falan var. Yani buralarla partner olması ilginç bir hikaye. Çünkü bunlar o zaman yani bir coin'in reklamını yapmış oluyorlar. Hani influencer'ı anlarım. Çünkü influencer kazan kazan mantığında bir şey üretiyor, takipçilerine de. Neyse NFT markette bu gördüğünüz gibi bir koleksiyon yapmışlar. Burada da ekosistem diyor ki sürdürülebilir bir ekosistem projenin büyümesi için siz alıyorsunuz diyor. Aldığınızın %2'si uygulama ödülüne gidiyor. Yüzde yani %2'si marketing bütçemize %1'i NFT'lere gidiyor. Yani satarken de bunun %4'ü likidite havuzuna gidiyor. Reklamdan gelen paranın yarısı uygulama ödüllerine yarısı likidi gidiyor ve aynı şekilde satarken de yüzde dördü uygulama ödüllerine gidiyor. Burada öyle bir şey var. Buradan kontratı falan yazmamız lazım. Ama bunu inceleyebilirsiniz. İlginç bir uygulamışım. Ben uygulamayı da indirip bakacağım. Mobil tarafı yapmaları iyi. Telegramları ne durumda? Yani 10 bin kişi toplanmış. Kaç projeyi daha inceleyeceğim böyle?